Sadreddin indir o silah. İndirmezsen ne olur lan? İndir lan o silah. Ne oluyor lan? Kim vurdu lan Sadrettin'i? Lan adam nereye kaçtı oğlum? Sadrettin'i niye vurdular? Lan oğlum Sadrettin'i kim vurdu? Ben vurmadım. Cam kırığı var. Ben vursam cam kırık olmaz. Demek ki biri dışarıdan vurdu ama bu. kim lan bu? Lan kim lan bu? Bir saniye lan telefon çalıyor. Ne oldu lan? Sen kimsin lan? He? Sen kimsin? <gülüyor> Sadreddin'i Ben vurdum Yani Anneni öldüren adam Ulan Ne istedin lan daha Zaten onun senin düşmanın değil miydi? Eyvallah ama Sadreddin bana zarar vermedi ki ben niye zarar vermeyeyim birini öldüreyim? <gülüyor> Çünkü o seni öldürecekti. Ben öldürdüm. Niye lan? Niye yaptım böyle bir iyilik? Seni en fazla ben öldürebilirim. <gülüyor> Eğer sen ölecek olursan ölümün benim olumdan alacak. Seni ben öldüreceğim lan. Tamam mı? <gülüyor> dur la dur ambulans nasırdım? Ambulans mı? Evet. Çabuk. Ee, bir tane ambulans lazım. Çabuk çabuk. Adresi söylüyorum. Adres. Sadeddin, ölme ha. Sakın ölüyüm deme. Bana niye yardım ediyorsun lan? Bana niye yardım ediyorsun? Lan ne oluyor? O seslerin yılan. Şşş Sadeddin ölme lan olamaz hastayı kaybediyoruz hastayı kaybediyoruz olamaz olamaz olamaz olamaz olamaz maalesef hastayı kaybettik nasılla öldü mü gerçekten maalesef çok kan kaybetmiş dayanamayıp böldü ah be <gülüyor> seni tanımasam da sevmesem de durduk yere öldürülmene üzüldüm lan. Tam eyvallah Senin babanla biz düşmandık. Babam bana kötülükleri yapmıştı. Benim annemin ölümünde parmağı olanlardan biri oydu. Fakat senin suçun yoktu. Ya yani suçun olsaydı bu ayrı. Fakat ben her öldürdüğüm adamı Sebepsizce öldürmedim. Bütün öldürdüğüm adamlarımın adamların hepsinin sebebi vardı. Hepsini haklı yere öldürdüm. Ama sen haksız yere öldün. Hakkın helal et. Başınız sağ olsun çocuklar. Eyvallah abi eyvallah. Senin de başın sağ olsun. İyi Abi bana bir söz var. Neymiş? Sadreddin abiye bunu yapanları bulacaksın ve o Sadreddin abiye bunu yapanları Ödeteceksin Yapanı biliyorum. Yarın temizlemeye gideceğiz merak etme. Şimdi niye değil abi? Niye şimdi değil? Her şeyin geri bir zamanı var Bugün Sadreddin'in Ölüm günü Bugün Gidersek olmaz Sadreddin'i yeni gömdük lan Doğru diyorsun O zaman Yarın gideceğiz Yarın gideceğiz lan Yarın gideceğiz bu o Sadreddin'i Öldüreni Gidip öldüreceğiz lan Eyvallah, adamsın. Eyvallah, sen adamsın.